Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani çokgen ve dörtgenlerin 9. videosu paraya kenarın ilk videosundayız. Paraya kenarın konu anlatımına başlıyoruz. Toplamda 4 video olacak. Bu videoda tanımıyla ilgili ve üçgenler kısmıyla ilgili yapılabilen kısmından bahsedeceğiz paraya kenarın. Ve paraya kenar gençler gerçekten çok önemli bir yere sahip. Şimdi yamuğu işledik bir önceki derslerde. Ve yamuğun tamamlayıcısı diyebiliriz. Yani yamukta eksi parçalar kaldıysa artık parayel sonra kalmayacak. Ve bundan sonraki konular için de önemli. Eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare ki bu saydığım konular parayel özel bir halidir. O yüzden bu konuları ve bundan sonraki konuları yapmak istiyorsanız parayel bizim için çok önemli. Zaten burada konu anlatımını çok detaylı bir şekilde hazırladım. Her tarz soruyu burada göreceksiniz. Her mantığı anlayacaksınız. Yani hem böyle tanım, üçgen odaklı böyle konu anlatımı ardından özellikler, ama bazı özelliklere ihtiyacınızın olmadığını falan yine göstereceğim. Üçgen odaklı gideceğiz arkadaşlar ve bu işi çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Gençler bu arada PDF'i videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Toplamda 4 videonun PDF'ine yani bütün paraya kenarı paylaşacağım, haberin olsun. Sonraki videolarda paraya kenar videolarında oradaki PDF'i indirmenize gerek yok. Hadi bakalım, paraya gibi önemli bir konunun konu anlatımına. Başlayalım. Öncelikli olarak tanımdan başlayalım tabii ki. Tanım, karşıtlı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralel kenar verir. Bak bazı kitaplarda şunu görürsün. Karşıtlı kenarları birbirine paralel ve karşıtlı kenarları birbirine eşit olan dörtgen diye de görebilirsin. Ama sadece ve sadece paralel olması yeterli. Hemen ispatını yapacağım. Çünkü ispatını da yapayım ki üçgenleri de biraz hatırlayalım. Mesela şu köşegeni çizecek olursak arkadaşım burada. E hocam karşılıklı kenarlar birbirine paralel demiştiniz. Tamam şu paralelleri kullanacağız. E burada nokta açısıysa burası da nokta açısı değil mi? Evet özellikle bu Z kuralına çok dikkat edeceğiz. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde. Özellikle yamukta da söylemiştim. Açı varsa Z'ye dikkat edin demiştim. Biraz sonra sorularda da göreceksiniz zaten bunu. Neyse bu Z'yi yazdık noktaya nokta. E hocam burası çizgiyse e, bunlar da paralel ya. Şöyle de bir Z kuralı var. Yani burası da çizgidir. E hocam nokta çizgi 3. açı. Şöyle çift çizgiyse e, o zaman burada da nokta çizgi üçüncü açı çift çizgidir ve şu üçgenle şu üçgenle oldu bütün açıları eşit oldu. Bütün açılar eşitse benzerdir. E, benzerlikte de ne yapıyoruz aynı açının karşısındakilere bakıyoruz. Bak şurada kenar hem çift çizginin karşısı hem de çift çizginin karşısı eşit. Hatta bunlar eş üçgen oldu. Madem eş üçgen noktanın karşısı noktanın karşı buruta B ise noktanın karşı burada da B'dir. Çizginin karşısı burası A ise çizginin karşısı burası da A'dır. A ne çıktı? Paralel kenarın tanımını ispatlarken iki tane özelliğimiz çıktı bile. Ne çıktı? Hocam karşıtlı kenarlar birbirine eşit ve karşıtlı açılar birbirine eşit. Hatta bak kurallar burada. Karşıtlı kenarlar birbirine eşit. Karşıtlı açılar da birbirine eşit. Hatta alfa ile beta'nın toplamı da 180 derece. Bunu da doğru da, doğru da açılardan biliyoruz. O kuralından dolayı şu ikisinin toplamı nedir? 180 derecedir. 1 ve 2'yi hallettik mi hallettik? Ama dur. Tanım daha bitmedi. Tanımı iyice öğrenelim. Arkadaşım karşıtlı kenarları paralel olan dörtgene paralel kenar diyoruz ya. Sadece şu cümle bile yeterli. Karşıtlı kenarları birbirine eşit olan dörtgende dese aynı şey. Yani burası A bu A. Burası B. B ise bu da bir paralel kenardır diyebiliriz. O yüzden buraları da alfa ise burası da alfa. Burası ise burası da beta diyebiliriz hatta. E hocam niye? Bak şimdi. Şimdi burada ispatını yine yapayım aynı şekilde. Şunu çizecek olursam, bu kenara C diyecek olursam hocam ABC'lik bir üçgen, ABC'lik bir üçgen. A iki üçgende bütün kenarlar birbirine eşit. Bütün kenarları birbirine eşit olan üçgenler nedir? Eştir. O zaman C'yi gören bu açı, çift çizgi ise C'yi gören bu açı da çift çizgi. Burası B'yi gören noktaysa B'yi gören noktadır. A'yı gören çizgi ise A'yı gören çizgidir diyebilir miyiz? Çünkü eş üçgende eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir. yazdık. Bak gördün mü? Buradaki nokta nokta olduğu için bunlar da birbirine paralel oldu. Şunlar da çizgiye çizgi olduğu için z kuralı sağlandı. Şunlar da paralel oldu. E o zaman tanım karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgen de paralel kenardır. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgen de birbirine dörtgen de bir paralel kenardır diyebiliriz. Eksik parçaları da biz tamamlayacağız. Hangisi demişse işte kenarlar eşit karşılıklı kenarlar birbirine paralel karşılıklı açılar da birbirine eşit oluyor. Hatta burada e, artık açıların toplamı da 180 derece. Tanım çok önemli. Çünkü niye önemli? Ya soruya baktığımız zaman sonra da ilginç bir şeyler veriyor. O ilginç şeyleri kullanamıyoruz. Ben hep verilen bilgiye odaklı gidiyorum ya. Hani soru geometri, görme işi asla değil bence. Verilen bilgileri şekil üzerinde kullanabildiğin sürece sonuca ulaşırsın. Soruyu yapamadığın zaman o bilgilere yoğunlaş. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi örnek 1 başlayalım. ABC'de paralel kenar demiş. Paralel kenar demeyle kalmasın hemen tanımını uygulayalım. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Ekstra kenar eşitliği demediği için kenarların eşitliğini yazmıyorum. Sonra CHB eşkenar üçgen demiş. Bu eşkenar üçgen ise 60 60 60'ı yazıyorum. Bak, paralel kenarın bir açısı çıktı 60'sa karşı açısı 60'dır. Açı da 60'tır. Şu ardışık açıda 180'e tamamlayandır 120'dir. E 90 verilmiş, boşuna mı verildi? 60 90'sa burası 30 yapar 180. Pardon. Evet, 30 yapar 180'e tamamlayanı. E sonra bu üçgende de iki iç açının toplam bir dış açı. Yani x 120 artı 30 çıkar. Cevap 150 çıkar. Hocam farklı bir şekilde çözebilir miyiz? Evet. Bak şurada bir m kuralı var diyebilirsin. Hocam şurayı bulduktan sonra şu 60 ile şu aşının toplamı bak. Buraya 60 ya. 60 ile bu açının toplamı 90 yapacak. M'den dolayı. Karşıdaki kenar raparlar ya. Doğru açıdaki o M kuralı, Z kuralı falan filan karşımıza çıkabilir. Hocam 60'sa burası 30 dersin. 180 hata e hamleyin 150 dersin. Bu da farklı bir çözüm olmuş olur sana. Tamam. Örnek bir 150 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Şekildeki paraya kenarda. ED ile BC birbirine eşit verilmiş. ED ile BC birbirine eşit verilmiş. E'a ile de CE. Şununla da şu. Aa hocam. Çok saçma yerlerde eşitlik var. Ne yapacağız? Verilen bilgiyi kullan. Tanımı kullan. Karşılıklı kenarlar bir kere 105'te şu 105'i de yazalım. Parayağı kenar demiş ya. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Karşılıklı kenarlar da birbirine paralel. Tamam. Şunlar da birbirine paralelliği de şöyle göstereyim. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? Ama bir de tanımı tam. Tamam tamam. Tam, <gülüyor> konuşamadım. Tanımı tam yapmadık. Karşılıklı kenarlar paralel de karşıtlı kenarlar birbirine eşit. Hocam burası S ise burası S. Aa bak alakasız da önceden eşittikler. Bak yan yana geldi. X kenar çıktı. Hocam X kenar çıktığı için X ise burası da X midir? Evet. Burada da karşılıklı kenarlar birbirine eşit. E bu eşitliği de yazarsam. Hocam burada da X kenar çıktı. X. İki açı yan yana görünce dayanamam. İkisinin toplamı bir açıdır. Burası 2X yapar. Ve sonrasında şuradaki üçgende iç açılar toplamı. 3X artı 105 eşittir 180 deriz. 3x eşittir 75 deriz ve x de böyle 25 derece olarak buluruz. Bizden de bu isteniyor. Cevabımız böylelikle 25 çıktı. Tanımı uygula unutma. Tanım ve üçgen bilgisi bizim için önemli. Arkadaş ABC'de bir paralel kenar demiş. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. Hemen bunu kullanalım. Açılar da verilmiş açıya da alacağımız belli. Z'den dolayı burası kaç derecedir? 30 derecedir. 30, 70 daha 100 buraya kaç kaldı? 80. Üçgenden yaptık ama burası 100 ise burası da 80 diyebilirdik. Hocam 40 var burada. 2 iç açı bir dış açıdan burası da 40 mı yaptı? Evet. E ee, Şimdi ne oldu? Bak bak bak bak dikkat et. 40 70. Burası da 70 değil mi? Evet şurada bir ikizkenarlık kenarlık çıktı arkadaşlar. Burası da x oldu. Şimdi ne yapacağız? Parayel kenarın çevresinden bahsetmiş. Kenar uzunlukları lazım olacak bana. O zaman bu parayel kenarın bu kenarına a dersem Hocam şurada bir ikizkenar kenar çıktı. Burası da a'dır. Şuraya da b dersem A x eşittir a artı b oldu. çevresini 14 vermiş ya. A ise a b ise b. Hocam 2A artı 2B eşittir. Kaç verilmiş bize? 2A artı 2B çevresi 14 verilmiş. A artı B buradan kaç çıkar? 7. Eee şurada da x kenarı yakalamıştık. Bak üçgen bilgisinden. de neye eşit? A artı B'ye eşit. O da kaç olacaktır? 7 olacaktır. Örnek 3. 7 çıktı. Geldik örnek 4'e. Evet bir katlama var bakalım katlama ne diyor. Katlamada neydi ne yapıyorduk. Şöyle bir katlama olmuş katlamayı açıyorduk. Açık halde burada var üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen açılar birbirine eşit. Öncelikli olarak burası 15 ise burası da 75 verilmiş. Arkadaş burası 75 ise karşısında da 75 olacak ya. O zaman buraya kaç kaldı 60 derece kaldı mı kaldı. Şimdi 75 60 şu katlamadan dolayı kenarla ilgili bir işim yok gibi duruyor. Açılara yoğunlaşalım üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen açılar eşit. Hocam üst üste binan açılar eşit olacak. Yani burası 75 pardon 15 burası da 15 mi? Evet. E paralel kenarın tanımı gereği şuradaki şuradaki kenarlar birbirine paraleldir. E Z'den dolayı hocam burası da 60 çıktı diyebilirsin. Ya da 75 ise burası 105 oldu. İç açılar toplamından burası da 60 oldu diyebilirsin. Fark etmez. E hocam burası 60. Buradaki kaçı da lazım olacak diye o yüzden orayı buldum bu arada. E burası 60 ise üst üste binan açılar burada da birbirine eşit olacak. Burası da 60 olacak. Benden D üstü, E, A isteniyor. D üssü E, A. Hocam şurada kaç isteniyor? 60, 60 ve alfa. Yani alfa 60 ve 60'ın toplamı 180 olacak. Alfayı da böylelikle 60 derece olarak buluruz. Evet örnek 4, 60 çıktı. Geldik örnek 5'e. Yine bir katlama mı var? Evet. Şimdi uzunluk da verilmiş bana. Uzunluk için içine giriyor. Hadi bakalım. 6 ise burası da 6 mı 6? Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit 6. Hocam 40 sa buradaki açı da 40. Bu arada e, D üssü örtü D noktasının örtünün AB kenarına olan uzaklığı AB'ye olan uzaklığı tam buradaki uzaklık kaç verilmiş 3 verilmiş bak açılı ile ilgili bir iş yapacağım belli hocam uzunlukta verilmiş şurada bir dik üçgen çıktı karşıma o zaman açıya yoğunlaşayım 90'ın karşısı 6 hangi açının karşısı 3'tür ya 30'un değil mi burası 30 e hocam burası 40 dereceydi bu açında tamamı 40 derece burada da üst üste binen açılar birbirine eşit e 40 sa burası buraya 10 kaldı. Bunlar da 5'er derece mi yaptı? Evet. C, E, D üssü isteniyor bizden. C, E, D üstü isteniyor bizden. Evet şurada kaç isteniyor? Şimdi gençler şuraları da 5 bulduk. Tamam. Burası 40 sa burası kaç derecedir? Hocam 180'e tamamlayanı 140. E sonra 145 yaptı burası. Buraya kaç kalıyor? İç açılar toplamı 180'den 35 derece kaldı. Hocam üst üste binal açılar birbirine eşit olacak. Değil mi? 145, 35 yaptı. Burası da 35 olacak. Üst üste açıların birbirine eşit olmasından dolayı. E 35, 35, 70 ise o zaman buraya da ne kaldı? 110 derece kaldı. Evet x'i kaç derece buluruz arkadaşlar? 110 derece olarak buluruz. Katlamada kenar da iç içine girmiş. Üst binen kenarların eşitliğini kullan. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit kullan. Artık alışıyorsun yeni nesil sorulara değil mi? Evet neyse geldik bir sonraki soruya abc ve d noktaları birer paraya kenarının köşe noktalarıymış tamam paraya kenarının köşe noktaları hemen paraya kenarımız şöyle bir çizelim sonra başka neler vermiş şu bir paraya kenar dostlar ve p noktası da d1 ve d2'nin kesim noktasıymış d1 doğrusu abc'nin açı ortayı ve ab ile B, pc birbirine eşitmiş ab ile pc birbirine eşit ap'de doğrusal. tamam tam p noktasından geçiyormuş çok güzel ve pc'de açısı 20 derece Arkadaşlar sadece şekli bize çizdiriyor. Şimdi para kenarın tanımını kullanalım. Karşılık kenarlar birbirine eşit. A ne çıktı burada? İkiz kenar. İkiz kenarsa tepe açıda 20 derecesi. 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. 80 80 oldu buraları. Sonra BPC açısının ölçüsü isteniliyor bizden. Şuradaki açının ölçüsü isteniliyor. Arkadaşlar bir de e, D1 açı ortaydı. Şu açı ortaydı da şöyle bir göstereyim. Tamam burası 80 ise burası da 80 bir 80. Açı orta olduğu için 40 40 oldu burada. E hocam sonra ne olacak burada? Burası 80 ise buradaki açıda kaç olacak? Ya da 80 z'den dolayı hocam burası da 80 olacak. Ya da 80 100 olacak 80 kaldı diyebiliriz. 40, 80 daha şuradaki üçgende şuraya da bir alfa diyelim. 40, alfa ve 80'in toplamı 180 yapacak. Alfayı da böylelikle kaç derece buluruz? 60 derece olarak buluruz. Bizden BPC isteniyor, isteniliyor cevap atmıştır. Yani sadece şekli bize çizdirdi. bu tür sorular yeni nesil diye geçiyor arkadaşlar. Korkmayın sakın. Geldi örnek 7'ye abc'de ve ebf'de paralel kenar olmak üzere madem bu bir paralel kenar hocam şu bir paralel kenarsa şu karşıtlı kenarların eşitliğinden a'yı 9 buluruz değil mi şuraya da ne demiş 7 demiş ben buraya x dersem karşıda x değil mi de paralel kenar olduğundan? Evet büyüğü de bir paralel kenar demiş abc'de e o zaman karşıtlı kenarlar birbirine eşit olacak x artı b x artı 7'ye eşit olacak e buradan da b'yi de kaç buluruz 7 buluruz bizden a artı b isteniyor 9 artı 7'den cevap 16 yapar. Hala da tanımıyla ilgili sorulara devam ediyoruz. Tanımı tam anlamıyla kullanmalıyız. Biraz açıları yaptık. Şimdi biraz uzunluk işine giriyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 8'e ne diyor bakalım örnek 8? ABC'de paraya kenar. EF ile şununla şu paralel. Bununla da bu paralel. Arkadaşlar bak. Aynı paralel olanları şöyle çiziyorum. ABC'de paraya kenar demiş. EF ile AB paralel demiş. Yani şununla şu paralel. O zaman şurada da bir paraya kenar. Artık da burada da bir paraya kenar. Er. Dur. Tam paraya kenar diyemeyiz. Şu maviler de birbirine paralel mi? Paralel. E şununla da şu paralel verilmiş. Km ile bc paralel verilmiş. Şu km şuradaki k eksik olmuş. Hemen oraya k ebi yazalım. Km ile de bc birbirine paralel demiş. Taralı bölgenin çevreleri toplamı verilmiş. Arkadaşlar hadi bakalım işlemimizi yapalım. Şimdi karşıslı kenarlar hep bütün şuradaki dörtgenlerin hepsinde karşıslı kenarlar paralel olduğu için paralel kenar oldu. E hocam ben buraya x dersem burası da x'tir, burası da y'dir x'tir. Ee, sonra buraya y dersem burası da y'dir değil mi? Sonra buraya z dersem burası da nedir? z'dir. Burası da z'dir burası da y'dir. Ee, tamam buraya da ne diyeyim? Buraya da a diyeyim istersen burası da a'dır burası da a'dır. Şimdi taralı bölgenin çevresi toplamı şurada 2a artı 2z var. 2a artı 2z'yi kaç vermiş? 2 artı 2Z artı 2X artı 2Y mi? Evet 2X artı 2Y var. E bunların toplamı kaç verilmiş? 24 verilmiş. Çevre ABC'de isteniyor. Hocam A artı X A artı X. Yani bizden çevre ABC'de isteniyor. Ne yapıyor o zaman? A artı X A artı X. 2 tane A var. 2 tane X var. Sonra Z artı Y. Z artı Y. 2 tane Y var. 2 tane Z var. Benden bu isteniyor. Zaten taralı bölgelerin çevresinden de ne geldi? 2A, 2Z, 2E, 2X gelmedi mi? Geldi. Senden de buranın çevresi isteniyor. O da aynısı yaptı. O zaman cevap kaç olacak? 24 yapacak. Evet çevre ABCD'yi bu şekilde bulmuş olduk. Örnek 8'de geldik. Örnek 9'a. Hmm açıortaylık var. Uzunluk. Bir kere tanımı uyguluyoruz. Karşısı kenarlar birbirine eşit. 4 4, 6 ise 6. Tamam. Benden a'y bölü EB isteniyor. Şimdi açı ortaylık var. Arkadaşlar bak yamukta da söyledik. Özellikle böyle karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde z'ye dikkat demiştik. Z'den dolayı burası nokta açısı yaptı. A hocam nokta nokta x kenar çıktı. Yani burası 4 oldu burası da 2 oldu. Benden a'y bölü EB'nin uzunluğu isteniyor. 4 bölü 2 isteniyor. Cevap kaç yapar o zaman? 2 yapar. Örnek 9 2 oldu geldik örnek ona. Bak açı ortaylık var. Hocam z'ye dikkat. Şimdi bir kere burası 5 verilmiş tamam. Hocam Z'den dolayı burası nokta açısı yap. Bak noktaya nokta. Yani şu kenarla şu kenar eşittir. Yani burası kaçtır? 5'tir. Hocam tamamı 6'ya. Buraya 1 mi kaldı? E. E paraya kenarda karşı kenarlar birbirine eşit. Tamam. 6'yken 6'yı kullandım. 5'yken burada da 5'i kullan. E burada da bir çizgi açıları var. Şöyle Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptım yaptı. Hocam çizgiye çizgi. Şurada da bir 2'si kenarlık çıktı. E o zaman burası da 5 olacak. 1'i e buradaysa yani x artı 1 eşittir 5 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Yani örnek onu 4 bulduk. Geldik örnek 11'e. Evet bu sefer bak oran verilmiş. Oran işin içine giriyor. Büyük ihtimalle ne vardır benzerlik vardır. Bakacağız. Şimdi BF'yi kaç demiş? 3K FD'yi de 2K demiş. BF 3K FD FD'yi 4K demiş. Özür dilerim. Pardon şurası BF 3K burayı 4K demiş. Şurayı 4 k yazdım. E hocam tam yazdık. Burada ne var? Kelebek var. Kelebeğe bakacağız. Dur. Ama öncelikle açıortaylık da var. İster açıortaylığı üçgendeki açıortaylıkta kullan, ister açıortaylı. şöyle Z'de kullan. Hiç fark etmez. Z'de kullan. Hocam ikizkenar çıktı diyebilirsin. Ya da istersen dediğim gibi açıortaylıkta da, da kullanabilirsin. Hadi bu sefer açıortaylıktan kullanayım. Aa burada bir de ne var? Şurada oranlama var. E oranlamada kelebek var mı? Var. E, kelebek niye hocam? Karşılıklı kenarları birbirine paralel olduğu için kelebek. Yalnız dikkat et. Şunu şöyle çizip de hocam burada da kelebek var deme. Şurada da kelebek yok. Şu karşılıklı kenarları birbirine paralel değil mesela. Karşılıklı kenarları paralel olanlarda kelebek ararız. E hocam, kelebekteki oran kaça kaç oldu? Yukarıdan aşağı 4'e 3 oldu. O zaman burası 4 aysa ise burası nedir? 3a'dır. E sonra ne yapacağız burada? E sonra şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit değil mi? Evet. 3A artı 2 eşittir 4A. Buradan 2 eşittir A mı çıktı? Evet. A yerine 2 yazarsak burası kaç oldu? 6. Burası kaç oldu? 8. Parayakenden çevresi isteniyor İster şimdi açıortaydan ortaydan bul. Hocam kollar oranı tabanlar oranı 4K'daki 8 ise 3K'daki de direkt 6 diyebilirsin. İstersen Z'den dolayı nokta açısı oldu hocam burası. Noktaya nokta x kenar 6 ise burası da 6 oldu de oradan git. Fark etmez. E artık çevreyi de bulabiliriz. Çevre neye eşittir? 8 burası 6 burası. 8 burası 6 burası. 8 6 8 6. Yani topladığın zaman 28 yapar dostum. Evet cevap 28 oldu. Gördüğünüz üzere benzerlik sorularına da dalmış bulunuyoruz uzunluk sorularına. Yani tanımını uygulayıp üstgenlerden yapılabilen kısmın böyle benzerlik soruları. Ya da işte ne bileyim açıortay ortay soruları Ya da ne bileyim işte ikiz kenarlık soruları Evet gençler ne var burada Bak şimdi görüyorsun Hocam burada açıortaylık ortaylık var Z'ye dikkat Hocam nokta açısı yaptı Noktaya nokta İkiz kenar 3 ise 3 üç. 3 ise hatta burası da 3 mü Evet E sonra ister şuradan yap Hocam 4 Buraya 1 kaldı Karşıklı kenarlar birbirine eşit Sonra buradaki kelebekten yap İstediğin yerden yap Hiç fark etmez Tamam kelebekteki hocam hocam 1 bölü 3 1 bölü 3 eşittir X bölü 3 Hani x bölü 3 deyip buradan da x'i kaç bulursun? 9. yo Bir dakika. 1 bölü 3 x bölü 3 eşit olacak. Tamam. 1 bölü 3 x bölü 3 eşit olacak. x'i böylelikle 1 buluruz. Niye takıldıysam. İster buradan bul. istersen şuradan yap. Ya özellikle ben şu bilgiyi de vereyim de. Biz hep z'yi görürken böyle görüyoruz ama. Bir de şu kenarlarda paralel değil mi kardeşim? Paralel. Hatta şöyle bak z kuralı burada da yok mu? Var. Hocam Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı. A nokta nokta ikizkenar böyle de çıktı diyebilirsin. Ya da ters açıdan burası da nokta açısı oldu. A nokta nokta ikizkenarlık böyle de çıktı diyeyim. X'i 1 olarak işaretleyebilirsin. Ya yani ben sana her yolu göstereyim ki öyle paralellikte sadece şu paralelliğe değil dikey paralelliğe de dikkat etmeni de tavsiye ediyorum. Tamam mı gençler? İster benzerlikten yap, ister ikizkenarlıktan yap. Uzunluk bilgisi ama burada verilen bilgileri de kullanacağız. Açı o tahlık kullan. Z böyle. z. Sonra 4 ise karşılıklı kenarların eşit olmasını kullan. Bunlar önemli. Geldik buraya. Burada ne var? Oran var. Hmm, hocam burası 2K burası 3K. Şimdi dikkatli dinle beni. Arkadaş FD'yi 3K demiş. CF'yi 2K demiş. Sonra ne var burada? EK bölü Ege Ankara böyle Ali Kara isteniliyor. Ege Ankara Ali Kara. Yani şunun şunun şunun oranı isteniliyor bizden. Dur ne yapacağız? Yamukta da dedik. Yamukta öğrendin. İki farklı şekilde çözeyim mi bunu? Hadi çözeyim bakayım. İki farklı. Yani senin için. Normalde ben tek farklı bir yolla çözerim ama senin için iki farklı şekilde çözeyim bunu. Teknolojiyi kullanayım. CTRL V yapayım şuraya. Dur. şu Şurada dursun. İlk yolum şu olsun. Arkadaş şöyle bir oran görünce yamukta ne yapıyorduk? Hocam benim bu oranı kullanmam lazım. Nasıl kullanacağız? Hocam ya böyle oranı kullanmak için dışarı uzatıp kelebek benzerliği oluşturuyorduk ya da ne yapıyorduk? Şöyle oranlamanın olduğu yerden içe doğru paralel çizdik. Yani şu şekilde. içe paralel çizdik. Ama içe çizdiğimizde özel bir durum oluşmasına bakıyorduk. Ee, şuna paralel çizdim ya şöyle. Özel durum neydi? Kelebek Kelebek oluştu mu? Evet hocam şurada bir kelebek benzerliği oluştu. Tamam. Önce yukarıdakini çözeyim. Hocam burada da bir kelebek oluştu. Amaç zaten kelebek oluşturmaktı. Bak buradaki kelebekteki oran kaça kaç? Hocam bu arada yukarısı 5K ise aşağısında 5K'dır. Kelebekteki oran kaça kaç oldu? Hocam 1'e 1. O zaman 5K ise yukarısında 5K mıdır? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaş? Bizden ne isteniyor? Ege Ankara bölüyor. Ali Kara isteniyor. Bak bak bak. Dikkat et şimdi. Şunlar da birbirine eşit midir? Kelebekten dolayı evet eşittir. Ve aynı zamanda hocam şurada da bir kelebek benzerliği var mı? Var hocam. Kelebekteki oran kaç? 7'ye 5. Hmm. O zaman şuraya yaz. Hocam burası 7A ise burası nedir? 5A'dır. 7'ye 5 oran olduğundan. E hocam şunlar da birbirine eşitti. Toplam 12A diyeyim burası? Evet 12A olduğundan 6A 6A diye paylaşır burayı. 6A 6A. 5A'sı buradaysa buraya da A kaldı. Ege Ankara yani A bölü. Ali Kara isteniyor bizden. Ali Kara'yı da 5A bulduk. Cevap 1 bölü 5 çıkar. İşte böyle dışarı uzatmayı ben çok fazla tercih etmiyorum. Sebep kelebekler iç içe giriyor. Çözüm yöntemi biraz karışabiliyor. Yamukta da bunu söylemiştim. Burada da arkadaşlar içe doğru paralel çizmeniz daha çok tavsiye edilir. Çünkü içe doğru paralel çizdiğinizde de kelebek oluşumu Oluştu. E kelebek oluştuysa şuna dikkat edeceksin. Bak kelebeğe dikkat et. Tamam kelebek var ama oranlama yok. Bir de burada temel orantı da var arkadaşlar. Hani 1 bölü 2 ya da eşitlik var ya. sen şey diye, diyebilirsin. Hocam buraya a, a deyip a bölü 2a eşittir. N bölü 2k deyip n'i bulabilirsin. N ne çıkıyor buradan? K çıkıyor buradan. Ya da bunu böyle yapacağına artık şunu biliyorsun. Öğrendin. Tüh. Şunu sileyim. Heh. Artık şunu öğrendin. Şunu nasıl öğrendin sen? Hocam şunlar eşitken, bunlar da paralelken ters çevrilmiş bir ortada var mı? Var. Yani burası 2k iken burası ne yapar? K yap. E hocam bu yukarısı 5K iken 5K değil mi? Evet. Şimdi kelebeğe dikkat et. Kelebekteki oran 1'e 5. O zaman burası xken burası 5X'tir. Gerçekten de Egehan Kara X bölü Ali Kara 5X 1 bölü 5 eşit oldu mu? Oldu. Yani çözüm yöntemini size bırakıyorum arkadaşlar. İster dışarıya doğru çiz ama kelebekler iç içe giriyor. Karışıklık olabiliyor. İstersen paraleli böyle çiz. Yamukta da bunun üzerinde çok durduk. Benim tercihim daha net bir şekilde çıktığı için çözümü ben içe doğru paralel çiziyorum. İçe paralel çizdiğimde kelebek çıkması şartıyla. Çıkmadıysa dışarıya da uzatabilirsin. Sen istediğin şekilde yap. Yukarıdakinde kelebekler iç içe giriyor. Orada biraz iç içe girmesi bizi sıkıntıya sokabiliyor. Ondan dolayı dostlar. Tamam. Örnek 13'ü böylelikle 1 bölü 5 bulduk. iki farklı şekilde hallettik. Şimdi gelelim m üçgen bilisi hem de böyle yeni nesil sorular nasıl oluyor paralel kenarın içerisinde ona bir bakalım arkadaşlar. Evet. Biraz yeni nesil sorular var galiba burada. Evet. Yani biraz dediğim iki tane yeni nesil soru. Sonra bu videoyu sonlandırın. Ne demiş? Burası 30 derece. Şurası 6. Burası 30'sa Z'den dolayı burası da 30 mıdır? Evet. C köşesindeki küçük açı 30. C köşesindeki açı 30. Buradaki açı da 30. Ben bunu böyle kesmişim. A2, C2, A1, C1 şeklinde yazmışım. Sonra yukarıdaki alttaki aynen kalmış. A1, B, C2. Yani şurası 30 derece. Yani burası 30 derece aynen kalmış. Öbür üsttekinde ne yapmışım? A'ları mı çakıştırmışım? Yok. C'yi buraya getirmişim. C açısı bak buraya gelmiş. Gördün mü? C açısı burada kaç dereceydi? 30 dereceydi. C açısını buraya getirmişim. Hocam C açısı 30 derece. Bu arada ben bunu kestim ya. Şu köşegen uzunluğu kaç? 6. Bu köşegen uzunluğu 6. Hocam köşegen uzunluğu hala daha burada. 6. Bak burası da 6. Yani a 2 C uzunluğu da 6. Burası da 6. Oldu mu? Oldu. Yani kesip başka bir yere yapıştırdım. Ösevi bu bunu çok sever. Eş yapıları kullanmayı çok sever. Bak eş yapılar olmasından dolayı 30-30'ları yazdık mı yazdık? 6-6'ları yazdık mı yazdık? Şu köşegen uzunluğu bu da köşegen uzunluğundan dolayı. Sonra benden ne isteniyor? A2-C1 uzunluğu isteniyor arkadaşım. E şunu da şöyle çizersin. Olay bitti. Tamam ben burada şuna bakacak olursam. Hocam buradaki açı kaç derece? 60 derece. Aa bunlar da birbirine eşit. Tepe açsa 60 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. Bunlar da 60-60 yapar. Yani şurası şurası. Bir eşkenar üçgen çıktı. Burası da eşit oldu. Burası 6-6 ise burası da 6 olur. Yani A2-C1 uzunluğunu böylelikle 6 olarak bulursun. Evet işte böyle sorular geldiği zaman da afallamayın. Hikayeyi okuyun. Anlamaya çalışın. Paralel kenarın hangi özelliğini kullandık sadece burada? Hocam karşıtlı kenarların paralel olmasını kullandık. 30 ise sadece 30. Z'yi kullandık. Bak açısal olarak onu kullandık. Başka eş yapı olmasını kullandık. Kenarların eşitliğini yazdık. Açıları yazdık. E sonra üçgen bilgisinden kendiliğinden soru çıktı mı? Çıktı. İşte. Yeni nesi sorulardan böyle kesmeli, biçmeli, bilmem ne, katlamalı, matlamalı, döndürmeli, döndürmeli sorulardan sıkıntı yaşamayın. Yaparsınız çünkü. Örnek 14, 6 oldu ve geldik örnek 15'e. Şekilde Pelin'in oluşturduğu paspas motif verilmiştir. Paspasın yeşil bölgeleri, kenar uzunlukları 3 ve 5 birim olan paralel kenarın. Evet. Kenar uzunlukları 3 ve 5 birim olan paralel kenarlar var. Evet. 3 ve 5, 3 ve 5, 3 ve 5. Bak eş yapıları kullanmış yine burada. Gördün mü? Altıgenin içine yerleştirmiş bir de bunu. Gördün mü? Evet hocam. Gördüm demen lazım. Gördün. Gördün. Paraya kenarının içine yerleştirmiş. Bak bunlar bir köşede birleşmiş. Hocam paraya kenarın böyle bunlarda eş yapıyı kullanacaksın. Kenarların eşitliği önemli. Tamam. 3'e 5, 3'e 5, 3'e 5, 3'e 5'ler bir işimize yaramıyor. Aynı zamanda eş yapılarda açıların da eşitliği kullanacaksın. Paraya kenarın dar açısı kaç derece? Alfa dersem. Hocam burası da dar açısı. Hocam burası da. Hocam burası da. Hocam burası da. Hocam burası da dar açı. Aa hepsi aynı köşede. Bak geniş açılar hep burada gördün mü? Ondan dolayı hep burada dar açı. O dar açılar bunlar eş yapıya. Dar açıların hepsi birbirine eşit. Yazdım. 6 tane paralel kenar var. 6 tane alfa 180'e değil 360'e eşit. Alfayı da buradan kaç buluruz? 60 buluruz. Hmm, tamam. Şimdi gençler şurayı biz ne bulduk? 60 bulduk. Ve şurası 3. Burası da kaç? 5. Şimdi benden ne isteniyor? Buna göre... Altıgen paspas motifin çevre uzunluğu nedir diye soruluyor. E hocam burası da 3 burası da 5. Altıgen neydi? Altı tane eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu? Evet hocam şu mesela. Şu, şu, şu, şu, şu, şu ve şu. 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Hocam bunlar da paraya kenarın hep bu dar açılarından çizilen köşegen olduğu için birbirine eşit bunlar. Yani ben burada şu ikisi bulursam eğer eşkenar üçgen ya bu. Burası da x yapıyor. Paspas motifinin yani altıgenin çevresini bulmuş olurum. Yani soru neye dönüştü aslında? Hocam burası 60 derece paraya kenardan dolayı burası da 120 derece mi? Evet. Yani soru aslında şuna dönüştü. Bak 3 var 5 var 120 var 120'nin karşısı soruluyor bize. Yani ben şöyle soruyu şuna dönüştüreyim. Ben normalde kosinüse karşıyım. Şurası 3 burası 5. Şuradaki x'i kosinüs teoreminden bulabilirsin. Ama 120 varken ben şöyle yaparım. Hocam şöyle 60'ın mantığını kullanırım. Her ikisi tek olduğu için üçgen mantığıyla bu soru biraz zor çıkar. Ama çıkar mı? Çıkar. Şuradan bir dik çizerim. Normalde çift olan taraftan dik çiziyorum ama ya buradan ya buradan dik çizecektim böyle. Şuradan da dik çizerek sonuca ulaşırdım. Burası da tek. E burada 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü 2 çıkar. Burası da 3 kök 3 bölü 2 çıkar. Sonra Pisagor bağıntısından işte 5 artı 3 bölü 2 rasyonel sayılardan sonuca ulaşırsın. Sıkıntı yok ama sen 10. sınıfsın. 10. sınıfken Kosünüs teoremini gördün mü ya? Gördün galiba değil mi? Ya 10. sınıf, 10. sınıf konusu muydu kosünüs teoremi? Neyse. E, kosünüs teoremi de ben kosinüs teoreminden de yapmayayım. kosinüs teoreminden yapacak olan arkadaşlar da şöyle yapar. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı. 5'in karesi eksi. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 120 idi arkadaşlar. Sanırım bu 11. Valla kafa durdu arkadaşlar bende. kosinüs teoreminden yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde yapsın. Tamam mı? İşte e, normalde kosünüs teoremi şu. A, B, C. A kare eşittir. Kolların kareleri toplamı B kare artı C kare eksi 2 bc kosinüs alfa eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Buradan, isteyen buradan yapsın. İsteyen buradaki gibi dik üçgenle yapsın. 120'nin mantığını kullan kardeşim. Çek dikini. 90'ın karşısı 3. Burası 3 bölü 2. 30'un karşısı. Burası da 3 bölü 2'nin 3 katı oldu. Pisagor bantısı. E Ben burada X kare neye eşit? Şu kosinüs teoreminden yapmıyorum. Şuradaki pisagor bantısından yapıyorum. 3 kök 3 bölü 2'nin karesi. 3 kökü 3 bölü 2'nin karesi. artı 5 artı 3 bölü de 13 bölü 2 mi yapıyor? Evet 13 2'nin karesi yaptı. X kare buradan neye eşit oldu? 27 bölü 4 artı 169 bölü 4 yaptı. Topladığım zaman kaç yaptı? 9, 7 daha 16. 196 bölü 4 yaptı. E, 196'yı 2'ye bölsek. 2'ye bölsek kaç yapıyor? 196 14. 2'ye bölsek. 49 çarptı 4 yapıyor galiba. Evet şunları sadeleştirdim. 49 yaptı. X kare 49'sa x'i de kaç buluruz böylelikle? 7 olarak buluruz. Aslında bu özel bir üçgen de. Neyse özelin özelini, özelini boş verin. Ama cevap böylelikle na, nasıl bulduk arkadaşlar? Yine üçgen bilgisiyle bulduk. Yani bu şekilde yeni nesil sorularda aslında biraz size alıştırmak istiyorum. Okulda öğretmeniniz belki veriyordur, belki vermiyordur. Bilmiyorum ama yani sizin de yeni nesil sorulardan yani yine aynı eski bilgileri kullanacağınız. Bak çokgen bilgisi karşımıza geldi. Ya da üçgen bilgisini kullanacağınız. Genelde de eş yapıları kullanacağınız çok önemli. Onları da yavaş yavaş alıştırıyorum. Ama bu videonun içeriğinde bu durumu anladınız mı? Hangi durumu? Tanımı uygulamayı ve üçgen bilgisini işin içine katmayı anladıysanız bundan sonraki süreçte çok iyi bir şekilde gelecek. Bundan sonraki süreçte özelliklerden falan bahsedeceğiz ama çoğu özelliği bilmene gerek yok diyeceğiz. Bu buradan geliyor diyeceğiz. Hepsinin sana da ispatını da yapacağız arkadaşlar. Evet böylelikle para ayar ilk videosunu bitirdik. Yani bu. Hem tanımıyla hem de üçgen bilgisiyle yapılabilen kısmını bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda para Erkenler'ın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.